bazen yaşlı ben miyim zamanla sınırlı Rüya denen bu alemde de soruyorum hayatın manasını Bazen çocuk bazen yaşlı ben miyim zamanla sınırlı ve at Çare yok ki bundan başka Bu dert beni hep yaksada. Değişmem bin derman'a Yeter ki yakın olayım ona Çare yok ki bundan başka g'nın ayı surete at, at, bir ben var benden içeri diye Yunus'un bu dualar bulurlar mı arayanlar. surete at